Evet Beni korkutuyor şimdi Gerekli şeyleri de yapıyoruz Evet şimdi ben korkacağım Lan Kırmızı bürtem bak cezaevinde yaşımız 50 Lan 16.5 sene cezaevinde yattım tek ayak istedi Öbür ayakla bir 16.5 daha yatarım Ulan beni mi korkutacaksın? Hey! Ee, gidi hey! Lütfen kız kardeşlerimiz ve 14 yaşından küçük arkadaşlarımız Kulaklarını bir 15 saniyeninle kapatırlarsa sevinir Başladı Lan değil beni alacaksın Şeyimden tavaya asacağını bilsem de senden korkar. seni gibi olsundu Ulan makam Bakanımın için küfür edemiyorum ama neyse Tefik sen ve senin gibi mebuslar için bir dörtlük yazmış. Allah mısınız ulan siz? Nediniz ulan? Kandıysın ağır döysün ne kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe sabahındaki elleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor. Ülke şöyle büyüyor. Hani insanlar intihar ediyor. Lan değil misin? Lan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi. Siz onu Senin görevin değil mi bunları engelli? senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna. Eşkıya mısın ulan sen? Beni alacak. Gençler diyorlar ya çaptın. Bırak beni mi korkutacaksın? Mahsun Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş, kuru soğan. Şerif devamında da şey diyor. Pir sultanlar gibi diyor. Dar ağacını boylasam mı, boylamasam mı? Yani diyor bu haksızlıkları konuşsam mı, konuşmasam mı? Sonra diyor ki ne edem ben? O kararını vermemiş. Ben verdim. Dar ağacı bana şeref. <gülüyor> Hadi bakalım. Biz eblehesiniz. Evlihe'nin orduları gibi mağrursunuz, biliyorsunuz. Hiçbir şey olmaz diye değil mi? Evlihe devleti, Fillerle gelmiş. Kabe'nin oradaki alt daha önce hiç bir fil görmemiş. Herkes kaçmış. Kabe'yi bırakmışlar, Allah'ın evini. Yer, gök, köyler, taraf asker. Evlihe mağrur. Allah, bu inanç. inanırsın, inanmazsın. Biz inanıyoruz. Ebabil kuşları. Ağzlarında ateş taşlarıyla getirmişti. Ve orduyu orada helak etmişti. O binlerce sene önceydi. Ben çocukluğumdan beri bir şey anlatırken, hep bilince arka tarafta da onu başka şeylerle imgelendirirdim. Sonra bunu büyüdüğümde de devam ettirdim. Çünkü beynimin hızlı çalışmasını sağladığını fark ettim. Ben o gün bir tripod'a bir kameraya geleceksiniz derken, bu olayı kastettim. Siz evlencesiniz, derincil, birgancılı. Sen vallahi gayrı tuhlağa dokundu. Ya Allah varsa Allah. Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Sımsın lan sen.